Yelkenli ve Motor Çift kanalına hoş geldiniz. Bu bölümümüzde Gümbet Ada Boğazı'ndan Pabuç Koyun'a gidiyoruz. Ertesi gün ise Kisebükü'ne gidiyoruz. Mert bize Ada Boğazı'nda bir tura çıkaracak. Kısa bir gezinti. Şuradaki Sarnıç'a gidebiliriz mesela neyse o. Gerideki plajdan başlayalım Sarnıç gibi bir şey var ona gidelim. Ayakkabımı da bu arada Suya düşürmüş, onu alacak önce. Şurada duruyordu. Tişörtünü almadım. Kese bükü ve etrafı bildiğiniz üzere yandı. Yanmadan önceki son drone görüntülerinde bu videoda üzülerek paylaşıyoruz. Videoyu izledikten sonra beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. İyi seyirler. Ne banık var ben? Evet ya. Orta. Şimdi şöyle kaldı. Biz diki dikiyiz. Oradan ben gözüküyor. Bence akvaryum denen yer orası. Ah delikli kaya, delikli var. İki tane delik var var. Evet Eda nasıl? Küçük koyun Güzel. beğendin mi? Güzel. Minimal, minimal düşünülerek yapılmış bir yer. Ha. Yan tarafa da bakalım mı? Buraya hemen küçük bir ev yapılmış. Aynen. Evet. Geç oğlum dedi. Geç kebap. Oradan da geç. He. Ke oradan geç. Beklemedim daha. <gülüyor> Gördüm direğini evet. Ne kadar çok tekne var değil mi? Çok tatlısın. Tımdık. Ten tenin köpeğine mevziyor. Kucu. Sen yüzüyor musun? Çok mu güzel yüzüyorsun? Bu da yalnız üstüne üstüne gidiyor. Yazık. Gel buraya gel. Buradan da ayrılıyoruz. Bakalım nerelere gideceğiz. Bizim neydi? Hoş ne Merhaba. Mı şey? Yolcumuz var. Her şey yolunda mı? Tesis yerinde <gülüyor> mi? Ayağını kramp kirmış Peru Bey'in. nereden bitiriyor. geldiniz? <gülüyor> ha, hoş gittik önle. geçen iki sene önce. <gülüyor> bir engile çıktık sizin o yüksek. Orada konser salonu var, konser veriyorlar bir iki tane. Bıraktık artık gidiyoruz. <gülüyor> <gülüyor> oh lan top ya dünya tatlı gözüküyor değil mi? Burası Tropikal Bölge gibi. Bu benim ev. <gülüyor> Yeni yaptığım. Şöyle anahtarı da şifreye. Haa açtım artık şifre de olduğu için bildi. Beni davet ediyor musun evine? Dediğim, önce misafirlerimizi alalım önden. <gülüyor> Selamın <gülüyor> aleyküm hoş geldiniz. Bir şeyler var mı? Var. <gülüyor> <gülüyor> Vurdun mu? <gülüyor> Gömdüm yalnız. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi ışığı kapamayalım, çekilelim arkadan. Kapının arkasından çekilelim Edoşum. Ben defa içe sulu bir saniye bu arada bir altımda. Gerçekten su var. Peki bilin bakalım bu su nereden geliyor? Yağmur değil mi? Yağmur. Yağmur. Değil mi? Yağmur. Çok enteresan. Çamur yüzülür. Hayır. Tabii ki de yüzülür de işte bir şey yani. Çamur. <gülüyor> <gülüyor> ne yapıyorsun? Hemen bakıyorum da poz vermeye alışmışsın. Çok güzel değil mi o? Evet. Değişik. Alt çek. Anlaştık. bakın hem bu taraf gözüküyor, hem de karşı taraf gözüküyor. Bir tez mi oralar? Yok. Burası kamping değil ki aşkım. Kamp atmışlar. Aha, bir bir aile. Şeyler var. Bence şu açıktan gidelim. Buradan geçmeyim, Ha Buradan geçersin de bak şurada kaldıracaksın. Evet, nedir düşünceleriniz alalım? Ağaçların altı çok güzelmiş yani, yalnız. Çok Gerçekten sürekli. kamp yapmalıkmış yani. Aynen. <gülüyor> şurada kulübe gibi bir şey var, üstünde de heykel var. Çok aşırı korkunç değil mi? <gülüyor> Yalnız renge bakın. Renk beni ağlatıyor. Akvaryum burası bence. Adamın evi mi o? Ben de istiyorum o evden. Martı'ya bakın. Abi bu heykel mi? Of akvaryum. Burası marka bağırlık bence Örpü tek tek bak Bir şeyler umuyor, medet umuyor Ekmek falan atan olur mu? Aa çok kayalık bak Zaten buradan kimse geçmiyor gibi Yanılmıyorsam E şuraya atmışlar tane ekmekleri şapçılık görmüyor Ha görecek adası bu o zaman Değil mi? Aa, bu görecek evet o küçük ada Şu Küçük ada Şuralarda bir şeyler var Bu yazıyor zaten çok sığ diye. Buradan zaten hiçbir tekne geçmiyor farkındaysak. Evet. Şu an topluyoruz zinciri. peşten gözükmüyor ama. Şu an tekne müsait. Yol alabiliriz. Motorlarımızı aşağı indirdik. Nardiven unutmuşuz onu toparlayalım. Sonrasında Gümbet limanına gidebiliriz. Hadi bay bay. Hikamet Gümbet. Beş dakikadır bekliyoruz ortada. Sibek gibi. Tabiri caizse. Gelen giden yok ilgilenen. Değişik. Ortaya atıvereceğim. Şimdi <gülüyor> demiri olacak. Hayır bir yere de söylemiyor. Söylesene. Oldukça sığmış. Burası bayağı sı. Yok sığ değil mi? Çabuk söyle de karar ver. Ona göre botu alıvereyim. He? Ona göre botu alayım. He? Tamam. Şuraya gireceğiz bakalım. <gülüyor> <Artık>. <gülüyor> Son o taraftan Vereyim mi? dıştan alacağım hocam. Çamurlu oluyor. Ben. Evet. Sinir oluyorum tekneye değdim. Tanağızla nefret efetilir. Öndeki koç boynuzunu. Mert motor nerede? almış. Kalp krizi geçiriyordum yine. Evet. Biraz da şun gevşeteyim. Baya gevşettim. Acaba biz buradan nasıl atlayacağız oraya? Bugün de limanda böylece bitiyor. Şu anda marinada. Şu anda Marina. Çıktık artık. Çok sığmış ya liman. Of, aşırı sığ. Baksanıza, evet gözüküyor her <gülüyor> şey. Limanı başarısız arkadaşlar yani. Başarısızlık yönü kişilerle ilgili. <gülüyor> Şu zinişi falan bayağı iyi. kartı yok. Hiçbir şey yapamayanlar. Biz de Biz de bize mi denk geldi. Çok sunurtuk. Yine rahat Bin yıldır buradaymış galiba Murat'ınkine bir el sallayalım böyle gidelim Tamam Bugün Şuradaki La Sirena <gülüyor> Kaptan Murat adamı Murat Tuğsuz ve Müjde Selamlar size İşte şu Bak gözlerin yanında duruyor İngiğimizi de arkaya alayım artık. Karşınızda haremten koyunu görüyorsunuz haremten burnuyla. Şurada çok korkunç bir kaya var zaten. Şamandıra var. Ve Bodrum Kalesi, Bodrum. Arada da bardak çikoyu varmış. Bardak çikoyuna gitmeyeceğiz. Bardak çikuru geliyor dibindeki altındaki çikuru mu? Bardakçı koyu. Bardak <gülüyor> Ara adadan geçiş yapıyoruz. Bodrum Datça da geçiyor. <gülüyor> Uç burnunu dönüyoruz. Önünde de ince burnu. Artık küçük kız Tak adası ve de Orak adası sağımızda kalıyor. Bakın. Kıztak ve orak. İnce burun mendirek gibi gerçekten. Belki şu kısmına girebiliriz. Buralar biraz bizim için yerin. Bir bakalım. da bir kahvaltı molası verebiliriz belki diyoruz. Mevcut <gülüyor> Allah ım. B gibi. Bayağı sığ oldu. Çok mu oldu? Çok aşırı değil. <gülüyor> Ama kıçımız dönecek. Dağı çıkmadı. daha yok. daha yok. Kırmızı mı Kırmızı. Kırmızı da. Mavi yeni çıktı kutudan. Oldu mu? Yam yamlar, yam yamlar, yam yam yam yam, <gülüyor> yam yamlar. Bu ne? Melemene mi? Hayır, lor yap. peynirli biber kavurması. Lor peynirli biber kavurması keyif. Evet. Tamam, o zaman kahvaltı başlasın. Sonra da yüzme olas. Ne olmuş? Kline saat ne son? Sevdin mi? <gülüyor> Çok sevdim. Bugünki locamız da güzel. Apa böyle bir şey? Bir şey rica ediyorsun. İşte misafirleri koya bırakmışlar. Bu da çalışan çocuk da tekneye gidip işte her şeylerini, eksiklerini, gerdiklerini getiriyor. İçecek, yiyecek. Vallahi güzel. Yufka i̇şte böyle. Gördüğünüz gibi. biraz karesinek var yani bizim Gokoa ve Hisarönü oranla burada da çöplen tabi çöp yani tüketim daha çok olduğu için burada karesinek daha çok var evet, su temizliği falan benziyor yani aynı <gülüyor> su ısısı olarak da Gökova zaten biraz daha ılık Hisarönü'de. Güzel de istila işte durumu var ya. <gülüyor> Bakın. Fazla şey oldu. Ha şimdi de arkadaki çıkmaya çalışacak çok güzel. Hadi gel. Şenliği görün göre. Hadi canım. Valla şu an çıkma dayı ya ne olur ya. Hayır onun arkası da dolu <gülüyor> yani. Artı nasıl ortalık? İşte kalabalık birazcık. <gülüyor> bir miktar kalabalık. <gülüyor> yani artık hani kalabalık da değil başka bir şey yani. <gülüyor> Günü birlik tur. <gülüyor> Dores ilk defa karaya çıma tuttu. Şuradaki mantar kayaya bağladık. Burası artık tur tekneleri gittiği için son derece nezi sessiz bir yer oldu. İnşallah kalanlar da öyledir. Mert kaptan bir bira keyfi yapacak sanırsam. E, hiçbir şey olmuyor. Vallahi bozdum. Ne haber Mert dostum? Tuttun, tuttun sağ ol sana. İyi bir. Ne yapalım işte? Mert iyi Evet, küçük çıktı. Ben reis'in kızı küçük Aç <gülüyor> patch'i <Papacilerin> kumandanı kumandalı çözelim. <gülüyor> i̇yi oldu. <sen. gülüyor> <gülüyor> Aynen. Yarasın. Doris Can şuracıkta. Biz ise bu altın kumsalda. Peki biz ne yapıyoruz acaba? Ah, yarasın. Bunu da sağ olsun Berk'in kız arkadaşı Ezgi aldı. Evet. Eda kaptan geliyor. Eda kaptan botunu yanaştırdı. <gülüyor> beğendim, beğendim. Çok beğendim. Martılar arkada bakıyorum da. Martıları ekmek <gülüyor> Tamam. Bekle bakalım neler olacak. Gel pisi martı, gel pisi martı. Gel pisi pisi martı. Az bekle ya. İzmir'in setini. Demek ki buradan ayrılıyoruz. Bay bay pabuç Bay bay martıcık. Tam üstündeyiz. Kaltı. <gülüyor> ayrıldık. Orak adası karşımızda. Hemen burada orak adası var arkada. Bu değil bu küçük ada. Bunun arkasındaki orak adası. Tehlike Şamandırası'nı geçtik. Kayalık var orada. Bu arada şurada Pırasa, Pırasa Adası arkamızda kalıyor. Buranın ismi Alakışla Bükü. Kocaman bir bük. İlki de Adalıyalı. İlk hemen soldaki. Girintinin ismi Adalıyalı. Ortasında 2-3 metre yüksekliğinde bir kayalık varmış. Tavdun Bora'dan da takip ediyoruz buradan. Bakın alakışla bükü. Pilot kitabımızı bulmak zor olabiliyor arkadaşlar. Mira Demir. Ee, fakat Ali Boratav'ın kitabı da çıktı. O da güzel bir pilot kitapmış. Henüz alamadık inşallah en yakın zamanda ediniriz. Oradan da çok faydalı bilgiler edinebilirsiniz. Mert şu rengini çok beğendi. Buradan Apo Mare Apo Abi'ye sesleniyorum. Crunchylim bu rengini. <gülüyor> Bizim için yaptırabilirsiniz. <gülüyor> Adalıyalı'nın devamında da artık şöyle kalıntıların olduğu bir Küçük girintiye daha geliyorsunuz Kamp atmışlar Bayağı kamp kurulmuş oralara Bu da bir var Kaptan Adalıyalı'da bir çekim yapmak istedi o yüzden demir attık. Orada bir adet hamletçikler mi mevcut? Biz bu görüntüleri çekerken son kez bu cennete baktığımızı bilmiyorduk. Maalesef birkaç gün sonra Kisebükü, ülkemizin yaşadığı yangın felaketlerinde yandı, kül oldu. Bundan sonra gereken önlemler alınır inşallah. Elinize sağlık hocam. Afiyet olsun. Erken denize girmek isteyen Mert Kaptan.